ondan sonra gelmiş işte o doğumun devri bir muhtar yapmışla Hacı Kara Derlize. Sonra bizim mesela dedem yatak babam Çanakkale Darı'da kayı o ölmüş. Ayrı. Ben askere gideyim bu öldü. 10 gün sonra. Ah. Bizim işimiz kötüdür, boş ver <gülüyor> Ankara'da sertlik yaptım ben. Orada işte... Tankçıyım, o zaman için tankı olduk ben gittiğim ilk kibine. Zahırlı birlik hissede biz. <gülüyor> Orada şoför kursuna gittik, oradan geldik, Çavuş kursuna gittik, bir sürüş. <gülüyor> Fakat arkadaşlarım hep öldü. Yani küçük derede vardı birisi. İsa de vardı, daha yeni öldü. o. On yani on beş olur, Ben çiftçiyim, bildiğim gibi çiftçiyim yani. Aynı. Mesela ben askere gittim. Baba ölmüş. Burada bir koca kara vardı, Aram vardı tabi. Bu gelin kalıyor. Bir sürü külşi... Bir çift öküz var, eşekler var, hepsi kalmış. Kim sürecek şimdi? Fakat oldu gitti hepsi işte. Ne zaman evlendin Celal amcacığım? Daha 49'da mı oluruk, 50'de morcak orada der Erken evlendin, erken evlendin. Bu işte Haramın oğlunun gibi. O zaman haram saydı, Babam da saydı. Fakat işte öldürekti hepsi canım. Anlat kar, askerden geldiğin yer ne iş yaptın? Askerden geldiğim sonra bir iş yaptım yok. <gülüyor> Kamyon aldın bak, gittim orlara. Şi aldınız, geç yaptınız geç canım anlat onları bile. Oradan geldik bir kamyon aldık, birkaç üç kişi. Onu kullandık bir buçuk iki sene. Fakat bek iyi olmadı. Uluman için burada da kamyon filan var işte. Ne lazıl ge, geldi geleli ben askerden geldim öküzlerle duruyormuş. Öküzlerle çift sürdük. Mesela bu motor şu çıktı daha. Hindi olonava motorla çok şükür. Bak, sürüyormuş da. E, tabi Zor. Bağcılık yaptınız mı? E bağcılık zaten evelde mi? birli bağımız vardı. Yani az birkaç şişin bağları vardı. Fakat onlardan üzüm olurdu, vay, üzüm olurdu yani. Sonra bir işi oldu, porno tuttu. Birkaç kişi biz ihraç attık, onları kurtardık. O sana kalın hep üzümlerce bile oldu gitti. Eskiden kabalarda Ha. Neler olurdu biliyor musun? Neler yapılırdı? Allah <gülüyor> ne gözümü, ben. Neler yapılırdı? Hiç. Buranın düğünleri falan olur, olur yani. Şimdi hele şimdi mesela bir düğün oldu mu? Kına ça olur, bilmem ne sorulur erkek sonra Çalgı gelir mutlaka. Bayağı insan o ha, hani yerde Orada doluğa yani sanırım. Dorlak girdi, eskilerin odununa gidilirdi Bu Hadi anlatsana. He, eskilerin odununa gidiyor, aklımda geliyor. Düğün odununa gidilirdi. Düğün odununa gidilirdi. Yani bu köyde... Bilmiyorum, ya, ne kadar eşek varsa çıkardı. Millet giderdi tabii o <gülüyor> da. Birkaç kişi de Dorlakçı'ya çıkardı, Dorlakalılardı. Yani uzun kiriş. Onu arkalarına getirlerdi, bir şeyler oldu. Sizin düğününüz nasıl oldu Elif teyzemle? Bizim düğün şaşkın oldu. Şimdi ablam vardı, ablam vardı da. Onun düğünü çalgıyla oldu da. Fakat Allah'ın şimdisi bu. Çocuk çocuk olmadı. Bunu etmeyeceğim dedi. Kendi düğünü de çok olmuş oldu. Onun yani bir hafta çalgı çalmışlar. Fakat onun dedi, nasip işte yine çoluk çocuğu olmuyor, o gariyle bo boşanıyor dayısının kızınlarımız. Onu etmeyeceğim buna dedi. Sonra arkadaşlar da çok söylediler mi söylese de olmaz dedi. Bizim düğün sonu oldu biraz. Yani o zaman çalgı vardı ve çalgısız olanlar vardı. Çalgısız tabi ne olacak Şarkın oluyor oluyoruz. Zamanın nasıl geçiyor şimdi? Şimdi çok iyi. Benim üç oğlum var Allah'ım anlattı. Birisi Deniz'de orada git büyüğü olan. Birisi öğretmen çala gidip geliyor. Birisi de ver Mustafa. Fakat nerekti ne bileyim olsa çağırdık yani. <gülüyor> Bu kızım o. Bu da kızım. Bu da kardeşim vardı. Kız onun oğluna verdik. Anamı rahmatlık öyle dedi. Neyse. Ya yine Allah razı olsun bize bunlara bakıyor yani. Ee, Dayım oradan bir kuzu doğduğunu doğru getiriyoruz biz. geç çok şur. Tarım bağ kur çıktı o zaman. Ona yazıldık da şimdi sekiz lira yakın para alıyoruz. Allah bereket biz çok istiyor kuzu garılar. Yani o yetmiyor, yetmiyor diyor ne fıstık onlar bir günün nasıl geçiyor şimdi? He? Bir günün nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Bir gün üstte işte oraya gidiyoruz bak. Siz orada. Devamıya gidiyor. Onun geliyor. Onun burada geliyor burada. Öğlen sonra bir daha gidiyorum ben. İki namazına masana mi? <gülüyor> tamam, şaşmıyorum <oluyor> yukarı. Hiç yok <gülüyor> <gülüyor> kız kız ilona gideceğiz. Sabahtan akşama kadar dışarıda mısın? Kahveden. Ee, şayet yukarı öyle be. Aşağı yukarı öyle. Ne yapıyorsunuz kahvede? E, şu oturuyoruz izleyeceğiz. Işte. Öyle zaman insan az oluyor. Sabahlar çok oluyordu. Gece vakı arkadaşlar vardı orada. Ondan ören sonra olmuyor. Sonra çubuk doğru onlar hep de şimdi meşhur her yerde her evde vardır görüyoruz. Bizim gösteri doğru. Bu kendisi doğru. Etmiyor musun Elif teyzeme? Etmiyorum, edeyim dedim, hayır ben doğrarım dedi. Acardır bu maşallah çok, sen onlara oduruna bakma. Ha. E Gelin geldim bura, bu balık itiyar, kayınla da itiyar. E, bu kız eveli bir oğlum oldu, öldü. E, Şafakcım var, bir şey. Ondan kadar bir kız dünyaya geldi. Bu iki yaşına gitti. Denizle duran gövü olan benim gövdemde kalmış kaldı. Ee, bu da askere gitti. Kayıbım rahmatlık da burada yatıyor köşede ölümce hastalığında. Buna ciller kimisi insana böyle çoğaldıra başındı. Git ne bu bankhalı haldi galıvatçık. Kimisi de git arkadaşlarından kalma, oradan gel, onlara dön. Sen kalırsın sen azor gelir dediler. Bu bıraktı gitti. Şimdi kayın babam bu gidince 15 gün mü durdu, yirmi gün mü durdu? Öldü kaldı, Allah rahmet eylesin. E biz kayınla yıla ikiye ikimiz kaldık. Ekizlerimiz var, eşeklerimiz var dağımda, ekinlerimiz ekildi, e, bağlarımız sürülecek, çapalanacak. E, dar ekedik, pamuk ekedik, ekin ekedik, buydu ekedik, arp ekedik, burçay ekedik, nohut ekedik, hepsine ekedik. Ee, bu kadar bağ yoktu evveli, hep taliydi. Ee, onlar neyse, işledik başladık, çift de sürdüm, odana da gittim, evin içine de işledim, işte bunları da besledim, çok şükür. Allah'a emanet, senin diye emanet üç, üç oğlan bir kız. İşte böyle, bu sonra askerden geldi, E ee, yine aynı tas, aynı hamam. Diyenin hesabı, gene işte ilaç berli işledik kızım. Yatalara gideydedik buydu yolumu geldi mi? Ee, ekinden otunu atladık evveli, maallah yiyecek otuna. Sözüm ya bana eşyalar ettiydi, nöbte çekedik. Üç beş altı on geçin olsa geç. Samiye giderdik bir de gra. Sırtında gün. E gelin, gaynam rahmatlık. O tükün yollıydı da küçük burundan geçiyor sağa Kızılca Boğazı'ndan sap orada. Daha bir saatlik yer. E, bura. E, Ederdik. Bir de bahçe dikedik. Su yok. Çamaşır yıkamıyız Çaya suya oraya giderdik. Çay saateres derdi oraya. Bahçe dikedik onlara sulamaya giderdik. Onlar sulamaya giderdik. Kara girişimiz vardır öyle kara giriş. E, orada koruluk, çamlık gente devlet aldı kesti çam dikti ya. <gülüyor> Eveli böyle korusu varmış orada oraları. E ora oduna dedik. E e E kızım oradan yukarı ha yoldivan angla paangla nisa kom ko kimle giderse. Sabahta deriyi sola e, gehe. çayı, çay e, Böyle böyle işte. <gülüyor> Bugün nereye geldik, şimdi beki hizmet yok. Öyle diyorum. Bir de ipliğe yerdik. Fındın fındın tülup siz bilmezsiniz. <gülüyor> Pamuk ekedik. Onu efendim, kuzak derdirdik bir gece. E, iki gece, üç gece nisedi. Onu ondan kere pamuğu cırcura burdurmaya giderdik. Onu burdurduk, geldik böyle atadık. Bunları yatak doldurduk. İlazımız ondan keri. Vırın vırın tulup atadım ben böyle, onu bedirip tutadım böyle, çocuklarımı üyüdürdüm beşiğe gece, gündüz atadım. Gece de böyle ona üyüvesen de bedirip tutayım, böyle bedirip tutadım, yuvadım oraya, bir oda eğirmeye başlasın. İşte, ev işi, dağ işi, suyumuz yoktu, suya git. yok e güzel şey bak, bu çifte giderdi askerden geldikten sonra... evveli dövüldü de, de... ee... De, öküzlerin yerini onarırdım sabahleyin... silahı süpürdüm... çitten gel ki orada komşuların oradan... Benim çubuk çıbıkta orada yer var... komşuların oradan, oradan çıkmıyor... Ley derdi bu bana... bir bağırdı... kayınla mı rahmatlıkta işte... kalkma! el göğüste dur alsın... kalk! öyle zaten öyle alıştırdım... Öyle çıkardım ben... neyse öküzleri... Eşekten hibi, tabi sözüm ya bana öküzleri takadım. yağmurda geldi bazı onların üstünde böyle süpürdüm. Ondan sonra çıkar geldim buraya. İşte böyle geç ömrümüz kızım. Daha ne diye verin? Eh, Celal amcam hiç çalışmamış gibi anlattın. Hep sen mi çalıştın böyle? Yardım etmedim hiç. Et Etme Et etti de. Bu bir cez, evin bir cez oluyormuş da, oğluydu da. Buna hüs, hüs beslemişler. Celal, arpa yolmuşlar. Cenk, kölge otur. <gülüyor> bize arpa yolu olmaya giden, kadınlar beni şimdi veriyor. Biz yol aldık diyor, o da bizle yaşadı da. O bize bir bazı susadık mı, istedik su, istedi, su getir verdi O kölge oturdu öyle diyor. Yaşamamış, kayınacığım, rahmatliyim çocuklar. Dokuz tane evlat. Şafatçı maderi. Dokuz tane olmuş, ölmüş, olmuş, ölmüş, olmuş, ölmüş. Sonradan Kerbi bunun bir de ablam vardı işte, rahmatlı, o da öldü. Hatice vermiş adını, öyle yaşamış. Buna da Celal vermişler, bu da öyle yaşamış. Hocaya mı gittiler, hacıya gittiler, o zaman bilmiyoruz işte onlar öyle demişler. E, i̇şte öyle, ben, ben bundan çok çalıştım tabii. Bu, şey derdi, kayınbama rahmatlık. daha ben yeni geldimlerde, Celal, İstanbul'a git, gez, öğren, açıl, ee, Ankara'ya git. Bir adam bulmamış, Ortaköy'de veriler yandan buna, ayağını sünderlerdi. Onunla bu öyle giderdi, gittim bir hafta odan günde geldi. Öküz eşek bana bakıyor, huzmat bana bakıyor, çocuk var, kayına ihtiyar. Onca dikenalları da olsun. Ana çocuklar Deniz kızına işlemeye giderdi. Neyse dar pamuk çapası oludu. Eee bağ çapası oludu. O denizli tek olan bu askerde gövdemde kaldı. Bubam rahmatlı öldü kaldı kayınbaba. Bir ee, bu başında kuru başında bu askere gitti. Yeşerdim bağla bir de Filizler oluyor, şöyle bir daha sürülüyor o zaman. O zaman benim Mehmet Ali vardı dünyada, Şide. Dünyada yoktu da daha. İki tane insan bulduk, bağ çapalı böyle Böyle sürdüm sürüverdiler bağımızı. Çapaladım geldim. Orada ikinden oldu, kayınlama rahmatlık. Dedi ki bana, hadi kızım dedi. Git, kaça kaça git. Bir mercimak, çorbası pişir. o dedi. İnsanlara ekmek gidiyoruz, sabahleyi gidiyoruz. Öğleyen ben buraya kaçak kaça geldim. Ee, pişirdim hemen mercimek çorbasını. Ocağı vurdum, ataşı vurdum altına, bişirdim. Oradan çimlemeyi bir deste aldım. Dere Bunlar deri söylüyorum. Berke bunarlar kalabiliyor diyor. Oraya aşırda gittim. Doldurdum, geldim. Aşkımızda geldiler, sancıklarımız, ekmeği yedik, suyu içtik. Ertesi gün, kuşluk benim Mehmet Ali dünyaya geldi. Bak, sabaha kadar çöktü. Akşamı kadar çapa çapaladım, işte, işte böyle geçti ömrümüzü. Ondan sonra, biz, hiç çocuklarımın hakkı çoktur bende. Çocuklarımın hakkı çoktur bende. Öyle diyorum, bende, Aa, ana... Ben de diyorum oğlum, sizin bende hakkınız çoktur. Çünkü sütüm olmazdı, çalışmaktan mı olmadı, cinsimden mi olmadı, beslemedim çocukları. Öyle, ballım güldüm, besleyemedim. Sonra, Hindiki gibi çocuklara bez bağlamak yok. Hindiki bizim pazar yerini görmüşsünüzdür. Pazar yeri yaptılar. Koca köle dola, köle, böyle dola. Orada yıkardık, hindi anma sayıp. <gülüyor> Sabahleyin, Taliye ta baba gidiyoruz, işe gidiyoruz. Kayınlamı rahmatlı, eşeğe mindirdik, büyük sene kasadık. Ekmeyi olmaya de. Ondan sonra, bir hibe de ekmeyen suyun oldu başına oldum oldu, asadık hibiyen. O arada onu hemen yıkadım. Kimini öyle beni gözlerini sereydim. bezlen bez. Bez, bundan bez. Kurudu, oraya varınca kurulsun, kiyecek yok. Ya üç, ya iki. Sözülme bana, çocuğa kiydirecek. Hindiki gibi, pazarlardan var varayım bir takım alı varıyım, bir şey edin veriyim ama yok. Elimizde dikiyorsa hepsini. Ee, işte öyle, öyle çocukları sarladıdık arkamıza ana cimrah beni öyle bir koland dokuymadı öyle enlilikte böyle böyle dokuymadı oradan postallar kiyedi 40 bir saatlik yere Da İngaşı deriz ga akla deriz Demir Ocak deriz Gökçe kalklık deriz et ettalalarımız da Ekin ekedik oralara yolmaya giderdik bir de yata da bir de. Bir de yatta yatadık. Kaynana Eve geldi çocuğun birine eşeğin götünü mindirdi. Neyse büyüdüğü zaman büyüyüse o, o eve geldi. Biz orada da yata da bununla kaldık. yatağıdık. Eve gelince yaylan yapıldı. Her gün çocuklar kandı. İşte de kızım, rezil. Çocuklarım rezil besledim. Sütüm olmadı. Yuke etmeyi, Saçta kızardırdık böyle 3 tane. Dört tane, ben onu şekerle dövek de böyle döveydim, elekten de eledim. Onun içine bir de afyan kapçığı katadı. Kayınlamı rahmatik, derdi. Çocuklar uyusun derdi. Biliyorsunuz mafyanın <gülüyor> Onun için o tutağı üydür çocuklar sütlüye. Onu ederdik, bir de bir de çay kaşığı. Onu kesiye katadım böyle. Ya e, doğur mı, baba taliy nice artık rahattık çocukları emzirdim ben doğmazdı. Ondan hemen karardı. de suyla karardı, çay kaşine böyle yitirdi. Onu besledim sizi diyor. Oğlum evlatlarım. Ben daha hakkınız çoktur, Halal edin hakkınız. Ana sen biz gövdende götürmüşüm. Arkanda sırtında bindirmiş götürmüşüm. Senin etmiş yitirmişsin, dikmiş çeyderimizsin. Senin aklın çoktur diyorlar beni oğlanla, oğlana. Sen halal et, ben halal ediyorsun ben de. Beni halal ediyorsun hindi de, siz de beni halal edin. Diyeceğim işte böyle böyle kızım, bu günlerimize geldik çok şükür.